Türk siyaseti son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiriyor ve önümüzde odaklandığımız tek bir şey var: 14 Mayıs 8 işimler. Her ne kadar Maraş Depremi gibi bir gerçek olsa da insanlar işi gücü, hatta can derdini bırakmış siyaset yapıyor. Peki bunun nedeni ne? Basit, bıkkınlık. İnsanlara bay geldi artık. Neden bay geldiğini siz zaten biliyorsunuz. Bir taraf git artık, git git diyorken diğer taraf yok oğlum böyle iyi kal diyor. Ama olay bu kadar basit değil. Siyasi cidden bir bataklık. İçinde neyin olduğunu bilmediğin karba karışık bir yer. Altından bok da çıkar altında. Güzellik de çıkar, kötülük de çıkar. Ama objektifliği bırakırsak ben hangi taraftayım? Basitçe aydınlık bir Türkiye için ampulü söndürmeliyiz deyip geçeceğim. Peki muhalefetin seçimi kazanması için ne yapması gerekiyor? Bu çok karışık bir soru. Ama bildiğimiz ve açık olan bir gerçek varsa bu seçim Erdoğan'la ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Kılıçdaroğlu mu? Evet evet. Hani şu 6 ay boyunca sosyal medyada sürekli İki aday olmasın biz ana rağmen kendini dayatmayla aday yapan demokrat dedem. Şimdi ben direkt söyleyeyim de bu video siyasetle ilgili genel fikirlerimi söylemek için var. O yüzden konuştuklarımdan dolayı bana kızmayın. Çünkü bunlar bir insanın kendi fikridir ve her fikir değerli olmasa da çoğu fikir değerlidir. İlk olarak Kılıçıroğlu'nun adaylığını istemeyen grubun aday olduktan sonra fanı kesilmesi kadar Mansur aday olsun diyen gruba da ben çok mantıksız bulmuşumdur. Durun durun hemen triggerlanmayın. Mansur başkanı ben çok severim. Borçlu aldığı Ankara Belediyeti'nin borçlu ve şeffaf anlayışıyla her şeyiyle ama her şeyiyle adamın hayranıyım. Ama insanları da bir yandan anlayamıyorum maalesef. Çünkü çoğu insan bu ülkede önemli bir Kürt popülasyonu olduğunu anlamıyor. Bu ülkede Türk, Kürt, Las, Çerkez, Rum, Ermeni gibi çok çeşitli insanlar yaşıyor. Ve bunların başlıcıları Türkler ve Kürtler. E şimdi Mansur başla bu konularla alaka derseniz biraz sabredin bağlayacağım. Bakın ben sıradan bir Türk genciyim. Ve daha 18 yaşındayım. Hiçbir hayat tecrübemde yok. Ve daha öğrenecek fazlasıyla şeyim var. O yüzden kendimi cahil olarak tanımlarım. Ama sıradan bir gence göre ki gerek keyfi, gerek alemin işi dolayısıyla kendimi çok gezmiş olarak ihsan ederim. Şimdiye kadar 6-7 tane farklı ülke ve Türkiye'nin 50'den fazla değişik iline gitme fırsatım oldu. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Buradaki insanları fazlasıyla da gözlemleme fırsatım oldu. Ve size başka bir sır vereyim mi? Hem arkadaşlarımdan hem de sosyal medyayı gözlemlediğim kadarıyla Meral Akşener ve Mansur Yavaş gibi MHP çıkışı isimlerin doğu bölgelerinde oy alması çok zor. Hatta imkansız yakın. Eee, anketler diyecek insanlar için de bak kanka sen git İstanbul'da anket yap. Tabi Malta'yı yavaş önde çıkar. Ama sen git bakayım bir Urfa'ya Kilise veya Antep'e yap orada anketi bak bakalım kim önde çıkıyor. O yüzden kafadan bir muhtemel adayı eleyebiliriz. Şimdi bir aday gitti geriye Ekrem İmoğlu ile Kılıçdaroğlu kaldı. Benim gönlüm başından beri Ekrem İmoğlu'ndan yanaydı doğrusu. Ve haklı gibiydim. Çünkü mevcut hükümet de ondan korkuyordu. Hatta öften pöften balerle siyasetten ben etmeye çalışıyorlardı. Oğlum direkt Erdoğan'ın İstanbul'u kazanan seçimi kazanır diye bir sözü var. Ama Erdoğan 2.0 gibi davranan Ekrem Başkan'da hiçbir zaman ne Özdağ'ın ilk zamanı gibi ne de İnce ve şu anki Kemal Kılıçdaroğlu kadar popüler olamadı. Ey sen şimdi geçen videoda ben Muharrem İnce'yi oy atacağım dedin. Neden şimdi Ekrem İmamoğlu'nu destekliyordum diyorsun Yalanca gibi çıkışacaklar içinde benim gönlüm uzun uzun süredir inciden yana ama kazanabileceğine ne yazık ki inanmıyorum. Bence Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek tek kişi Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama çeşitli nedenlerden dolayı elimizde demokrat edem kaldı. Ve şu anki duruma insanlar çok pozitif yaklaşıyor. Ama şunu bilmenizi isterim ki Türkiye'nin iç kısmında kalan şehirlerde ve köylerde insanlar Kemal Kılıçıoğlu'nun lafını duyduktan sonra sanki şeytan görmüş gibi tepki veriyorlar. Ve bu beni fazlasıyla korkutuyor. Üstüne üstlük kendi parti tabanından da desteklemeyenler var. Yani durum bu yüzden bana kalırsa biraz umutsuz. Ama şimdi negatif değil pozitif davranma vakti. Çünkü bu seçimi kazanmak zorundayız. Yoksa halimiz vahim. Hem de çok çok ama çok vahim. Peki kazanabilir miyiz? Dostlar bakın beni yanlış anlamayın ama ben inanmıyorum. Neden söylersem de İstanbul'daki sol bir gidebilirim. Ama bu seçimin ikinci tura kalıp Erdoğan'ın tekrardan kazanacağına inanıyorum. Ama bakın inanın seçilmezse ve kaybederse sizden daha çok ben mutlu olurum buna emin olabilirsiniz. Alırım bir bayrak kelime şehir meydanına çıkarım sabaha kadar kolum kopana kadar sallarım. Ama işte ürkenin niyetine baktıkça umudum kayboluyor. O zaman siz asla umudunuzu kaybedeyin tamam mı? Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.